Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere DAT marka solar aydınlatma ışık sistemini anlatacağım. Model numaramız bildiği üzere AT999 modeli. Kutu açılımında neler var bunu size tarif edeceğim. Kutunun içerisinden bir adet ışıldaklı akü çıkıyor. Bir adet panel 3 adet lamba. 1 adet sonradan şarj etmek için adaptör. 1 adet de telefon şarj aparatı. Sistem zaten 9 volt 3 watt olarak çalışıyor. İsterseniz kutu açılımına geçeyim. Nasıl olduğunu görelim. Kutumuz bu şekilde. Şurada kullanım kılavuzu var. Solunda ve sağında. Burada da İngilizce yazılar var. Çok da önemli bir durum yok. İsterseniz çevirip okuyabilirsiniz zaten. Var olan bilgilere ben size vereceğim. Cihazın içerisinden bir adet adaptör. Bu tam şarj olduğu zaman yeşil yanıyor. Bilginiz olsun. Kırmızı, sarı ve yeşil olarak gidiyor. Ayrıca olarak bir adet telefon şarj aparatı. Bütün uçlar var. Type-C hariç. Sonrasında panelimiz çıkıyor. Giriş çıkış değerleri etikette yazıyor zaten. Sonrasında 3 adet lamba. Ve en son olarak da ledli adaptör kısmımız var. Bunun içerisinde bir adet akü var. Şurada gördüğünüz üzere 3 tane giriş ucu var. Bunlar sadece lambaya girebilirsiniz. USB ucunu buradan destekliyorsunuz. Telefon ya da ona benzer radyo bütün cihazları çalıştırıyor. Çıkışı da 5 volt 1 amper ayarında. Sonrasında şurayı kaldırdığımız zaman açma kapama tuşu var. Şarj olsun ya da olmasın ya da güneş paneliyle şarj olsun diye. Güneş panelini buraya takıyorsunuz. Ayrıca adaptörle şarj etmek isterseniz ido, o da aynı şekilde buraya takılıyor. Ayrıca cihaz üzerinde bir yan lamba var. Şöyle göstereyim. Bir de oldukça güçlü ön lambası var. Bunları da isterseniz ayrıca hiç sistemi kullanmadan da bağlayabilirsiniz. Şimdi lambaların bir tanesini deneyelim. Tablo uzunlukları da idare eder. Tam olarak kaç metre bilmiyorum. Açıkça sona bakmadım ama oldukça uzun. Ayrıca hepsinin üzerinde anahtar switch de var. Herhangi bir kısma bunu takıyorsunuz. Sonrasında anahtara basıp şuradan aktif ederek yakabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Sistem e, şu şekilde çalışıyor. Eğer ki e, 3 adet lambayı aynı anda kullanırsanız e, 7 ile 10 saat arasında gidiyor. E, 2 adet lambayı kullanırsanız 14 ile 18. 1 adet lamba da 21 ile 18 saat aralığında gidiyor. Fabrik haveleri bu şekilde. Ben e, yeni aldım. Bayağı bir araştırma yaptıktan sonra bu ürüne karar verdim. Fiyatı da mantıklı. Dışarıda çok rahat kullanabilirsiniz bunu. Sizin de tercihiniz büyük ihtimalle böyle bir marka olacaktır. Ben kendi deneyimimi sizlerle paylaşıyorum. Yani göründüğü üzere hani çok dandik bir ürün gibi durmuyor açıkçası. Ben bugün yarın deneyeceğim, uzun süre kullanacağım. Bakalım ne kadar gidecek, ne olacak. Sonrasında sistem çok basit zaten. Dediğim gibi panelden şarj etmek istediğinizde sistemi basit. Yani öyle bir karanlık ortamda bittiği zaman şu şekilde panelin yüzüne bir ışık dahi vursanız e, fazlasıyla aydınlatacaktır. Bu konuda bilginiz olsun. Yani ışıktan dahi dolan bir sistem. Zaten az çok biliyorsunuz. Halbuki olarak söylediğim gibi e, çıkış 5 volttan bütün her şeyi şarj edebilirsiniz. Çok fazla bir şey yüklememek şartıyla 2 amper 3 amper olmadığı sürece 1 amper'e kadar olan her şeyi rahatlıkla şarj ediyor. E, el tutma kısımları var. Arkadan e, herhangi bir yere asma delikleri var. Şurada da görünüyor zaten. Dilerseniz bunu yazlık eviniz varsa orada tesisatını bir yere döşeyip rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Benim şu anda bu sistem hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Detaylı bilgileri zaten alacağınız yerde ya da internet üzerindeki sitelerde de bulabilirsiniz. Verdiğim bilgiler umarım faydalı olmuştur. Hepinize şimdiden hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, videodan çıkmadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkes hayırlı akşamlar, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.